Diyor ki, Burak ve Ezgi koşu yarışı yapmaktadır. Burak, her 17 dakikada 3 kilometre yol kat ediyor. Bakın, burada da görebiliyoruz. 17 dakikanın sonunda 3 kilometre koşmuş. Ezgi ise, her 29 dakikada 5 kilometre koşuyor. Bakın, burada. 29 dakikada 5 kilometre koşmuş. Aşağıdaki tablolarda, Burak ve Ezgi'nin, zamana göre kat ettikleri mesafeler verilmiştir. Hangisi daha hızlı koşmaktadır? Bunları doğrudan karşılaştırmak güç. Biri 17 dakikada 3 kilometre koşuyormuş, diğeri 29 dakikada 5 kilometre. O halde bu tablolarda öyle bir nokta bulmalıyız ki, süre ve uzaklık oranlarını karşılaştırmak kolaylaşsın. Ve karşılaştırma yapmanın en kolay olduğu durum, Pay ve paydaların eşit olduğu durumdur. Bakalım payların ve paydaların eşit olduğu bir nokta var mı? Bu satıra bakılırsa, Burak'ın 15 kilometre koşması 85 dakika sürmüş. Ve Ezgi, 15 kilometreyi 87 dakikada koşmuş. Yani Ezgi'nin 15 kilometreyi kat etmesi 2 dakika daha uzun sürmüş. Demek ki Ezgi biraz daha yavaş veya Burak biraz daha hızlı. İşaretliyorum, Burak daha hızlı koşmaktadır. Doğru mu? Doğru. Hadi bir tane daha çözelim, eğlenceli oluyor. Aşağıdaki tabloda 9 bölü 100'e denk kesirler verilmiştir. Tamam, bu tabloda ise 99 bölü 1000'e denk kesirler sıralanmıştır. Soru şu, hangi kesir daha büyüktür? 9 bölü 100 mü, 99 bölü 1000 mi? Bu kesirleri tablolar olmadan da kıyaslayabiliriz aslında. Bu kesrin payını ve paydasını 10 çarparsak, 90 bölü 1000 eder. 90 bölü 1000'in de 99 bölü 1000'den küçük olduğu çok açık. Yani 99 bölü 1000, büyüktür 9 bölü 100 şıkkını işaretleyebiliriz. Ama aynı sonuca tablolara bakarak da ulaşabiliyoruz. Pay ve paydaların eşit olduğu satırları bulmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi, 9 bölü 100, 450 bölü 5000'e eşit. 99 bölü 1000 ise, 495 bölü 5000'e eşit. Yani paydalar aynı ama bunun payı daha büyük. O halde 99 bölü 1000 daha büyük bir sayıdır. Zaten işaretlemiştik. Doğru cevap.